Zengin böyle çok çok sempatik ya. Böyle çok tatlılar. Abi böyle karşısındaki aşağıda falan. Çok cool ya. Bakay şimdi. Aha bitch. Ya çok eğlenceli değil mi? Bizde yok öyle. Koşar. <gülüyor> Siz ne kadar sapık insanlarsınız. Ne kadar ıyy. Oh, ne, kadar, ne, kadar, ne kadar fesat. Hepinizin hakkında. Wow. <gülüyor> eviniz Müslümansınız ama. Artık bu kadar masum değil. Şimdi zenciden jacklı insan geliyor tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Bütün postları izledim. <gülüyor> Genellikle bu geliyor. Bu şimdi zenci olmayan bir insan. <gülüyor> bu da zenci. Zenci benim aklıma iğrenç bir oğlum geliyor. <gülüyor> ben bir gün efsanevi Sarhoşum konserdeyiz. Yanımda da hoşlandığım çocuk var demişim ki zengin çocuklarım olsun istiyorum. Ablam da demiş ki zenci biriyle evlenirsen olur. Ben de dönüp çocuğa zenci olur musun demişim. <gülüyor> Ne geliyor aklı Minicik bir bibir geliyor akla! İşte bu! Pii Kocaman bibirler! Abi, abi, abi Saat abi, Alcan abi, Benim adım abi? Mustafa abi, Muhammed abi, Benim adım abi, Abi Saat abi, 1 milyon abi, 5 milyon abi, Abi, Karşılıyım abi. Bilmiyorum ki. Zeynce deyince ilk aklına gelen şey. Zenci <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla söyleyemem <gülüyor> Kesinlikle söyleyemem. Bak ilk aklıma gelen gerçekten oydu ama... <gülüyor> <gülüyor> Zenci denici da ne geliyor Berfi'ye. <gülüyor> lanet olsun dostum senin derdin ne? Susmazsan kafa derin kemerimi süsleyecek adamım. Şimdi o lanet poponu tekmelemeden git buradan. Hey abba sana söylüyorum o beyaz poponu al ve git buradan. Biz de giderim. Şimdi dane polis pedallar gidecek. Çok ayıp söylemeyeceğim. Cık, söylemeyeceğim. Aa, aa! Yanlış anladınız. İçiniz çirkef, fesat, kötü. Atlağımda onu kastetmiştim. Bu sakatadan dolayı tüm zencilerden özür dilerim. Arkamızdan konuşmayın lan. Hayırdır kardeş. Mamadu. Gel çay içelim. <gülüyor> Beni çaldırmayın. Ula Ulan ne demek? <gülüyor> Bence bu headline, zenci denince aklınıza bundan başka ne geliyor olmalıydı. Ustam i̇şte, zenci denince aklına ne geliyor? Ne? <gülüyor> Irkçılık, haksızlık, güç, irade, kas, spor, Muhammed Ali, Mike Tyson, Usain Bolt, Adamlar sporda mükemmellerle ya. Sonra Rap, Tupac, Notorious, neredeyse hepsi. Tarz. Herifler diş dilini bile tarz yapmaya başardılar. Ve açlık. Zenci deyince benim aklımın böyle bir büyük, siyah insan geliyor. <gülüyor> Kanka zenci deyince aklına gelen Çık ilk şey. Mi? Yani sadece kara adam yani başka bir şey. <gülüyor> Şimdi zenci deyince gelen şey herkes biliyor ama fesatlık yapmayalım. Benim aklımda beyaz diş geliyor. Daha doğrusu çok kirli olduğu halde o tenden dolayı beyaz duran değil. Ve geçen bir şey oldu. Bir zenci gördüm. Arkadaş bu kadar mı esmer o? Bir de beyaz şört, tişört yürüyor sandım. Zenci deyince ilk aklıma zenci geliyor. Ne gelecek? <gülüyor> Yani millet demiş, duda saati benim aklıma direkt üçüncü ayak geldi abi ya. <gülüyor> yani sizin de o geldi biliyorum. Saklamaya gerek yok yani. <gülüyor> hmm, zenci deyince aklıma ilk... Go, go, go, go. Ters asılmış 50 sen Ya onlar da iflas etmiş ya adam. 50 sente muhtaç olmuş <gülüyor> gibi espriler. No bitch. Zenci deyince aklıma... Konuşamıyorum. Direkt o geliyor ya. Kimsenin aklına gelmedi mi? Üç tane bacak. Zenci denince akla. Zenci denince aklına geliyor? <gülüyor> şey. E, I don't fuck with you. <gülüyor> Zenci deyince aklına ne geliyor? Zenci deyince. <gülüyor> <gülüyor> Saat satan zincirler geliyor aklıma. İstanbul'da bir tanesinden almıştım. Teşekkür ettim bana. Allah bereket versin dedi. Zenci deyince in aklıma bir sürü böyle örg rasta falan geliyor. Yani yok üçüncü bacak falan değil. Cık. Fesat değiliz abi biz. Zenci deyince in aklıma ilk ben geliyor. Yani yazın ki ben. Ben artık güneşlenmiyorum ya. Yeter. Tersine gitmeyenler güneşlenir, bronzlaşsın. Ben artık uzak duruyorum. Bir süre güneşten. Çok yandım ya halime bakın. Sınıftaki Erasmus öğrencisi Belal'ım geliyor. Arkadaş İngilizce anlattım, Türkçe anlattım. Bir insan laftan anlamaz mı? Yok beni illa Gana kabilesine gelin götürecek. <gülüyor> <gülüyor> Saat. Ne düşünüyordunuz be? Zenci denince aklıma basketbol geliyor. Ya tabii. Hanginiz yerseniz artık. Hiç fesat düşünmeyeceğim. Benim aklıma kadınlarda seksiyle erkeklerde samimiyet geliyor. Ahmet. Ha. Zenci denince aklına ne geliyor? Yarra geliyor herhalde. Ne geliyor? Yarra yarra. Yarra geliyormuş. Tamam kapaşma. <gülüyor> ne mi geliyor? Hmm. Hmm. Çok fesatsınız yemin ediyorum. Ya, bir makma tabii ki de simsiyah bir yüze yerleştirmiş bembeyaz bir diş. Başka ne ki? Ne bekliyorduk? Çok fesatsınız. Zenci denici aklıma musa Sol geliyor. Hayranıyım. Tarzları geliyor, kıyafetleri geliyor. Bence zenciler müthiş giyiniyorlar. Zenci denli fiziksel olarak özellikleri geliyor direkt. Güzel dudak, harika bir gırtlak, kusursuz papa ve Benimki farklı bir ırkçılık ama bence zenci yenecek bir ırk kesinlikle üstün ırk. Aklıma tek bu geliyor. Yani bir ırk, bir halk, bir topluluk bu kadar mı? Her konuda başarılı olabilir yani. Sporundan tutun müziğine. Her şey. <gülüyor> <gülüyor> Ece, <gülüyor> zenci denince aklına ne geliyor? <gülüyor> bu herkesin aklına geliyordur. <gülüyor> Koğuşacağım. Bacak. Üç bıçaklı derler diye. Kendi ne diye düşünürdüm anlamı aslında. Sordandan kedi oldu. Sordan oluyor. Hayırlı günler. Zenci denilince aklıma... Arap. Araplar geliyor. Kâmetgâhtaki adresi... Arabistan'da. Yazın Dubai'de. Zinada. Dan Bilzerian ile... <gülüyor> bir de krallar ölünce yaz falan ilan ediyorsun. Zencilere tapan bir arkadaşım vardı. En çok da dudaklarını beğendiğini söylerdi. Şimdi onu hatırladım. Zaten sonra zenci bir kadınla evlendi. Bir de çocuğu oldu. Kalın dudak. Yani benim aklıma kalın dudak geliyor. Zenci denince aklıma şey geliyor. Sokakta saat çanta satan insanlar var ya çok samimiler Onlar geliyor aklıma neden sabah sabah uyanınca değil mi Ece? <gülüyor> çıkan o muhteşem ses geliyor yani. Caz geliyor. Blues geliyor aklıma. Asancığımızın zenci seyyar satıcıları aklıma geliyor. Kesinlikle Alsancak'taki zenci seyyar satıcılar yani. Aklıma geliyor direkt. Zenci denince aklına geliyor. <gülüyor> <gülüyor> A, tahmin etmiştim ama böyle bir şey çıkacağını. <gülüyor> e, şey, Martin Luther King geliyor. Yalancı. <gülüyor> Headline okudum. Buyur. Karga ben sırıkla sırıkсыз atlayanınını gördüm. <gülüyor> Böyle kıvır kıvır saçlı, minicik burunlu, kuskocaman dudakları olan, minicik elleri ayakları, bembeyaz dişleri olan, tatlı mı tatlı bebekler. <gülüyor> Zence deyince aklıma ilk fizyolojik fazlalıkları gelmiyor. Sırf renklerinden ötürü dünyada en çok işkenceye maruz kalmış, en büyük haksızlıklara maruz kalmış insanlar geliyor. Afrika'dan Amerika'ya gemilerle taşınırken hayvanlar gibi binlercesinin helak olması geliyor. Irkçılık geliyor. Zenci denince aklına ekne geliyor. <gülüyor> Göremedik. Çekmiyoruz. <gülüyor> Seninle geliyor. <gülüyor> Benim aklıma hırsızlıklar <gülüyor> geliyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bütün <gülüyor> <gülüyor> Türk erkeklerin hakkını çalmışlar bence. Arkadaşlar, zenci deyince aklıma bir, dalak geliyor. Adamlar çift dalaklı. İki, herkesin aklına gelen malum şey. Üç, bizim şu köşedeki Saatçiler geliyor. Valla zence deyince benim aklıma hip hop geliyor. R'n'b geliyor. Nigga. Geliyor Nigga. Ondan sonra. şeyler geliyor benim aklıma zence deyince. <Gülüyor> Nereye zence <'nin> <Gülüyor> <geliyor. Gülüyor> deyince aklına, <Gülüyor> aklına ne geliyor? Diyas da zence deyince aklına ne geliyor? Abi. Emre zence deyince aklına ne geliyor? Yara. Zence deyince aklına ne geliyor? Gora. Saatçı. Zenginin malı. Züyürdün çenesini yorarmış. Ata sözümüz aklıma geliyor. Yazık. Üzülmeyin ya. Teknoloji gelişti, ilerledi. Her şeyin bir çaresi var. Aman. <gülüyor>